Aşağıda verilen karelerin %109'luk kısmını tarayınız. Sadece bir hatırlatma, eğer %109 yazarsak, bu %109 demek. Bu da 100 parçaya ayrılmış bütünden taranmış 109 parça demektir. Eğer %100 oranında bir şey varsa, bu bir bütün demektir. Şu anda bizim elimizde bir bütünden daha fazlası var, 109 parça var. Aslında bu oranı kesir haline yazabiliriz. 109 bölü 100. Bu da %109 da aynı anlama gelmektedir. Şimdi bu bölgeyi tarayalım. Bu kareyi bir bütün olarak düşünmeliyiz. Hatırlarsanız bir önceki videoda saymıştık. Bu 10'a 10'luk bir kare ve 100 parçaya bölünmüş. Biz 109 parçanın taranmasını istiyorsak ne türden bir işlem yapmalıyız? Tanımlayacak olursam önce bir bütün, yani %100'lük parçayı tamamen tarayacağız. Evet, tarayalım. Bu taradığımız alan 100 bölü 100 ya da %100 olarak ifade edilebilir. Sanırım konuyu anlamaya başladınız. Bu söylediklerimi ezberlemenizi istiyorum. Bu sadece 100 parça içerisinden 100'ü demek. Bir bütün yani. Burada da tam kareyi görüyorsunuz. 100 parçanın tamamı. Burada soru bizden %109'luk bir bölgeyi taramamızı istiyor. Zaten %100'lük kısmını hallettik. Şimdi %9'u kaldı. Geriye kalan 9 parçayı da tarayalım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karemiz var. Evet, işte bu. Bütün karenin %9'u. Burada tüm kareyi taradığımız için elimizde %100'lük kısım mevcut. Bu bütün kareyi ve yandaki mavi bölgeyi toplarsak işte tam burada taradığımız alan bir tamın %109'unu gösteriyor. Umarım açıklayıcı olmuştur.